Selamun Aleyküm Kolay gelsin Sağ Nasılsın iyisin? İyi abi sağ ol Yeni yıl geliyor Ne diyorsun? Yeni yıl gelsin Kökten bulduğumuz iyiyiz biz Bak oradan Ama sen şimdi haber versin de atmaz bak Sütlaşı atmışlar bilmem neyi atmışlar Onlar iyiyiz Sağ olsun Erdoğan bakıyor Zenginler var ki Erdoğan zenginlere bakıyor ki Bana vermemekte direniyor para Onlar çöpe atıyor Bak köpe döner atıyorlar adam Taze susucuk ya beni görüyorlar da atıyorlar herhalde, değil mi? Göre göre atıyor. Erdoğan'ı da demek ki dolandırıcı e, zayıf bir tarafı var. Zenginlere para veriyor, zenginler iyi ki zenginler var. Zenginler daha zengin olsun. Bana, ben neler yiyeyim burada? Bir umudun var mı Yeni Yıldan? Yani Yeni Yıl. Televizyon yok. Sıcak su yok. Soğuk su yok. 15 gündür camide yıkanıyorum, Camide de yıkatıyorlar. Kaldımıyorlar. Başımı camide yıkadım. Kaldımıyorlar. Böyle bir memleket görmedim.